Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Temmuz ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ardından Aslan Burcu'nda parlayacak. Yengeç yeni ayının tesirleriyle bu aya başlıyoruz. Oğlak Burcu'nda bir dolunay, Aslan Burcu'nda ise yeni ay doğacak. Gezegeniniz Mars 5 Temmuz itibariyle. Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Evet şimdi detaylara bakalım. Yengeç yeni ile beraber başlıyoruz. Temmuz ayına bu da ayın ilk yarısında özellikle sizin için ev, yuva, aile ve özel yaşamla ilgili konulara biraz daha öne çıkarıyor. Burada e, yuva kurmak olabilir, taşınmak, e, evinizle ilgilenmek olabilir, ailenizle ilgili bazı temalar olabilir. E, özellikle ayın ilk yarısı içerisinde bu konularda daha fazla odaklandığınızı söyleyebilirim hızlı bir Merkür var Merkür ayın ilk günlerinde İkizler Burcu'nda 5'inden sonra yengeç 19'undan sonra ise Aslan Burcu'nda ilerleyecek iletişim trafiği artıyor yoğun bir hareket var özellikle aile üyeleri kardeşler akrabalar yakınlar yakın çevrenizdeki kişiler komşular kardeşler onlarla daha fazla bir arada olabileceğiniz iletişimin artacağı haber trafiğinin artacağı kısa uzun seyahatlerin ziyaretlerin söz konusu olabileceği bir ay Temmuz ayı. Bu anlamda e, ticari konularları sizin için tabii ki faydalı olabilir. Özellikle Merkür'ün 5 Temmuz'dan itibaren Yengeç Burcu'nda 3. evinizde ilerliyor olması. İş, iş konuları, anlaşmalar, sözleşmeler herhangi bir ticari girişim, eğitimle ilgili konular, eğitimle ilgili bir işiniz varsa burada tabii ki önemli hareketler e, getirebilir size. Yeni şeyleri öğrenme konusunda da çok meraklı olacağınız için bu ay e, bir şeyleri okuyabilir, araştırabilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz. E, eğitim hayatını başınızla da ilgili önemli kararlar alabilirsiniz sevgili koçlar ve Mars ayın beşinden sonra boğa burcunda olacak para evinizde olacak Bu da ayın genelini Aslında parasal kazançlar bakımından çok önemli hale getiriyor Mars yoğun bir enerji verecek, kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz her anlamda. Hem maddi konularla ilgili hem de manevi konularla ilgili güvende hissetmek istiyorsunuz ve kendinizi güvene alacak faaliyetlerde daha fazla çaba harcayabilirsiniz. Tabii ki para kazanma içinde daha fazla çaba görüyoruz burada. Ancak bazen de paraları daha fazla harcayabiliriz. Örneğin bir ev yuva kurma ortamın durumunuz var ee, bir taşınacaksınız ev alacaksınız Emlak alımı olabilir yani Bunlarla ilgili de para girişlerinin veya çıkışlarının olabileceği yine hareketli bir ay Temmuz ayı 13 Temmuz'a geldiğimizde 21 derece oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek bu Dolunay sizin gibi öncü bir burçta olduğu için yine çok güçlü etkileri var 10. evinizde meydana geliyor kariyeriniz toplumdaki duruşunuz statünüz gelecek hedefleriniz İş ve işle ilgili sorumluluklarınız alanında bir tamamlanma ve dönüşüm enerjisi var. Plüto ile de birleştiği için güçlü ve dönüştürücü bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu dolunayın tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Kişisel gezegenleriniz arasında öncü burçlar varsa o zaman bu etkiler daha da artabilir tabii ki. Toplumdaki duruşunuzu, statünüzü etkileyen bir iş, işle ilgili bir gelişme olabilir. İşe girebilirsiniz, işten ayrılabilirsiniz, görev değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Tabii ki ilişkilerinizle ilgili, evlilikler evlilikle ilgili kararlarınız veya iş ile ilgili alanlarda da bu dolunayın önemli tesirleri olabilir. Ebeveynlerinize de dikkat çeken bir dolunay, aile büyükleri özellikle otorite figürleri onların sizin üzerinizdeki etkileri veya onların vereceği kararların sizin yaşamınızdaki etkileri de bu Dolunay'da çok gündeminizde olabilir sevgili koçlar Dolunay'ı takip eden ayın ikinci yarısında bu tesirler kendini hissettirmeye devam edecek 17 18 Temmuz'da Yengeç Burcu Güneş'in özellikle Merkür'le ve Neptün'le çok güzel açıları var. Yengeç Burcu'ndaki Güneş'in. Biraz da hani bu size mutluluk getirebilir, keyif getirebilir. Özellikle ailevi konularda bazı sorunlar varsa bunların çözümüne dair yardımlar getirebilir. Aile, ebeveynlerinizin bazı sağlık sorunları varsa bunların şifalanması olabilir. Örneğin bir ev ev gayrimenkulle ilgili bir konunuz varsa hani bunun çözümü için bazı destekler, yardımlar alabilirsiniz. Her anlamda ruhsal bedensel zihinsel şifa e, anlamında çok güzel açılar var özellikle Güneş'in ve Merkür'ün Neptünle yapacağı açılar bu dönemlerde 17 18 Temmuz aralığında lütfen e, bilinç altınızı biraz daha e, dikkate almakta fayda var e, manevi konulara da odaklanabilirsiniz iç dünyanıza yön sezgilerinizi takip edebilirsiniz ve çevrenizden gelen işaretleri İyi takip etmeye çalışın. Evet e, ve ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişi biraz daha dış dünyadaki etkileşimleri arttıracak özgüveniniz artacak kendinize yazılı sözlü her türlü alanda yaratıcı anlamda daha iyi ifade edebilirsiniz yeteneklerinizi gösterebilirsiniz sahnede olmak isteyeceğiniz sahnede başkalarının da dikkatini çekebileceğiniz bir dönem ve ayın 20'sinden itibaren Merkür'ün bu konumu özellikle boğa burcundaki Mars'la da etkileşime geçmeye başlayacağı için biraz daha aktifleşecek hem maddi konularda hem manevi konularda daha aktif e, olabileceğiniz bir dönem özgüveniniz artı, artacağı için bazı risklerde alabilirsiniz Örneğin bunlar parasal konularda olabilir ya da keyif için zevkleriniz için eğlence için aşk için romantik konularda da daha girişken daha cesur olabilirsiniz ve biraz da belki para harcama eğiliminde olabilirsiniz ve ayın 28'inde Aslan burcunda bir yeni ay doğacak bu yeni ay ateş elementinde aynen sizin gibi Dolayısıyla size aslında olumlu tesirleri olan bir yeni ay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuza yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında ise Aslan yeni ayının size tesirleri çok daha güçlü olabilir bu yeni ay aşk hayatınızda yenilikler getirebilir aşık olabilirsiniz Romantik bazı tesirler var. Ee size keyif verecek, sizi eğlendirecek faaliyetler öne çıkıyor. Yeni aydan sonra özellikle tatile çıkmak, gezmek, eğlenmek de olabilir veya kişisel olarak kendinizi ifade edebileceğiniz bazı hobiler, sanatsal faaliyetler, sosyal alandaki aktiviteler, organizasyonlar, toplantılar, kutlamalar, partiler yani bunlar da çok daha aktif olabilir. Çocuklarla da ilgili güzel gelişmeler var. Çocuk sahibi olmak isteyen koçları destekliyor bu Aslan Yeni Ay'ı. Çocuklarınız varsa Çocuklarınızla da ilgili bazı planlarınız var, onların bazı seçimleri, onlarla ilgili konularda aslan yeni ayı ve onu takip eden iki hafta boyunca daha çok gündemimizi şekillendirebilir. Ayın son günlerinde boğa burcundaki Mars'ın e, özellikle Uranüs ile birleşmesi, kuzey düğüme doğru ilerlemesi, e, parasal konularda bazı hızlı ve sürpriz gelişmeler de getirebilir sevgili koçlar. Bunlar özellikle şans alanlarında spekülatif piyasalar olabilir buralarda bazı hızlı gelişmeleri ortaya çıkarabilir riskler de var Tabii ki söz konusu öğrencisi olduğunu sürprizler de olabilir Hani bunlar artı ya da eksi bir şekilde etkileyebilir şansla ilgili alanlarda riskli alanlarda Evet bazı riskler alabilirsiniz de bunlar sürpriz getirirler size sağlayabilir ama dikkat etmek gerekiyor Çünkü hızlı gelirler olabileceği gibi hızlı giderler de olabilir. Bunun yanıza hiç beklemediğiniz yani harcama planlarınızda yer almayan bütçenizde daha önceden öngörmediğiniz bazı harcamalar da olabilir. Ayın son günlerinde finansal konularda özellikle daha dengeli hareket etmekte biraz daha belki kontrollü olmakta fayda var. Sevgili koçlar, hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler,